geldiniz. Bu videoda e, sizlerle birlikte süper selmekte. E, size şöyle bir şey göstermek istiyorum bir saniye bilgisayarım çok donuyor. O yüzden evet sürpriz. Bakın Max ve arkadaşlar. E, şimdi bu kostümde ben Sarı ve kırmızı renklerini kullandım. Siyah zikiz falan çizdim. Ayaklarının altını falan. Ee, bunu yaparken Max karışımını yapmak isterim arkadaşlar. Ee, yani. Bir saniye. Şöyle biraz daha bir büyüteyim ekranı. Bakın dıştan görünüşü e, bu şekilde. Mesela e, bunun şimdi saçı turuncuydu. Siyah oldu. E, bu sefer hazırdan yaptım. Çünkü videoda tek yapınca uzun sürüyor. E, bu kalem seçildi değil mi? Kalınlığımız biraz daha... ...bir olsun. Tamam. 11 kalınlık. Şurayı hemen bir e, çizelim. Bir saniye. Yanı... Evet, arka taraf. Evet. Bitmek üzere. Hadi. Evet. Şunu da. Şey. Şey altı kaldı orayı e, taşırmazsam iyi olacak tamam burası da oldu ve eee binin metal arasında tamamladık o da bu şekilde hatta bir saniye şuradan e, hemen nerelere girelim iki boyutlu şekiller eee İki boyutlu şekillerde. Tamam yeni zigzag. E seçiyorum ben. Şuradan. Tamam lazım. Bana mı tersi geliyor acaba? Tamam tamam böyle iyi böyle iyi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi e, oldu. Hatta şöyle bir e, çevirerek göstereyim. Evet arkadaşlar. E, bugün de bu videoda bir de Max'in karışımını size göstermiş olduk. Ben bunu önceden yapmıştım zaten. E, biraz önce yaptım. Bu videoda da sizlere göstermek istedim. Yani böyle bir şey ortaya çıkıyor. İnternetten de Baktım zaten. E, bence güzel bir skin oldu. Ben bunu e, oyuna yollayacağım. Yorumlara ya da oylara göre eğer yaptığım kostüm beğenilirse e, oyuna gelecek. Kaç taş olduğu değerlerde belirlenir bilmiyorum. E, videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Şurayı bir indiriyorum. E, aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bay bay. Hatta e, bunun üçüncüsünü ikincisini ve birincisini de bırakıyorum. Ee, Super Sel make kostüm oluşturman onda dizim.